Yengeç burcu erkeği son derece kibar karakterlidir. Bir şey isterken veya bir konuda fikrini beyan ederken karşısındakine nazik davranır. İnsanları üzmek istemez. Himayesinde çalışan kişilere bile emir vermek istemez. Onlara rica etmeyi tercih eder. Bu kibar tavırları zamanı geldiğinde sert davranışlara dönüşebilir. Çevresinde bulunan insanları kırabilirler. Onun bu zamanlarında yanında fazla durmayın. Zamanla durulacak ve yaptıklarından pişmanlık duyacaktır. Yengeç burcu erkeğine sakın yalan söylemeyin çünkü hemen hissedecektir. Sezgileri çok güçlü olan yengeç burcu erkeğine yalan söylemeyin. Söyleyeceğiniz yalanı hemen anlayabilecek yeteneğe sahiptir. Son derece hassas bir ruh haline sahip olan yengeç burcu erkeği yalanlarınızı büyük ihtimalle yüzünüze vurmaz ve olayların doğal zamanı içinde ilerlemesini bekler. Yalandan nefret eder. Yalan söyleyen insanlar hiç sevmez. Sizin yalan söylediğinizi görür. Veya duyarsa sizi hayatından çıkarmaya çalışır. Her zaman dürüst olmanın önemli olduğuna inanır ve her zaman bunu savunur. Bazen de sevdiği insanların küçük yalanlarını görmezden gelecek kadar büyük yüreklidir. Kırılan bir karakter yapısına sahiptir. Duygusal yönden, kadınlardan dahi hassas bir karaktere sahip olan bu erkek bunu etrafından dikkatle saklar. Etrafındakiler onun bu davranışını çözerek ona göre davranmaya dikkat ederler. Söylenen sözlerden ve eleştirilerden bile kolayca etkilenirler. Eğer kalplerini kırarsanız onu uzun zaman unutmazlar. Onu kırdığınızı düşündüğünüz zaman onun gönlünü hemen almayı bilin. Yaşadığınız kötü bir olaydan sonra hemen kalplerini kazanmazsanız kafalarında bu olayı defalarca düşünürler ve size karşı dağınışların dozunu yükseltirler. Sizin zayıf taraflarınızdan faydalanmazlar. Bazı erkekler kadının zayıf noktalarını anladıkları zaman bunu kendi lehlerine çevirerek yarar sağlamaya çalışır. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bu erkekler sizin ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü asla düşünmezler. Onların istekleri bu sıkıntılı durumda nasıl karlı olacaklarıdır. Yengeç burcu erkeği kadının eksik ya da kusurlu taraflarını bir fısılda çevirmek istemez. Kadınına her konuda yardım eder ve onun daha güzel bir yaşam sürdürmesi için çalışır. Yengeç Burcu erkeği sadık ve dürüst bir dost olur. Yengeç Burcu erkekleri çok yüksek bir zekaya sahiptir. Muhakeme yapma yeteneği çok yüksektir. Zeka olarak diğer insanlardan çok ilerledir. Genellikle çok fazla çalışmadan eğitimlerini bitirirler ve çok iyi yerlere gelirler. Ticaretli ve mesleki yaşamda zekalarını kullandıkları için rahat bir yaşamlar olur. Yengeç Burcu erkeği ile her konuda rekabete girebilirsiniz. Konu zeka gerektiriyorsa onunla girişilecek her türlü mücadelenin sonucu önceden bellidir, o kazanır. Çünkü Allah vergisi olan yüksek bir zekaya sahiptir. En büyük kusuru kısa zamanda sıkılması ve dikkati toplayamamasıdır. Bu nedenle hayatın içinde zekanın karşılığını tam olarak alamayabilir ama iyi bir gözlemcidir. Yengeç Burcu erkeği tanıştığı bir kadını birkaç dakika içinde anlar. Kadının giyimi, kuşamı, takıları, sesi, beden dili gibi ince ayrıntılar çok iyi gözlemlenir. Ulaştığı sonuçlar çoğu zaman kesin sonuçlar verir. Eğer karşınızdaki bir yengeç burcu erkeği ise, siz onu tanımak için gayret gösterdiğinizde onu sizden, onun sizden bir adım önde olduğunu kesinlikle unutmayınız. Yengeç burcu erkeği insanları için evleri çok önemlidir. Evinde olduğu kadar başka bir yerde mutlu olamaz. Evde olağanüstü bir şey bile olsa umurunda olmaz. Evden çıkmak istemez. Evde vakit geçirmekten hoşlanır ve zorunlu olmadığı zaman dışarıda vakit geçirmek istemez. Bu yüzden yengeç erkeğini sürekli dışarıya çıkmaya zorlamak onu oldukça sinirlendirir. Yengeç insanların duygu dünyaları derya deniz gibidir. Onun her zaman hissettiği bir şeyler vardır ve neler hissettiğini saatlerce size anlatabilir. Normal erkeklerden 100 kat daha fazlasını hissederler. Yengeç erkeğini kendinizden uzaklaştırmak için duygusuz biri gibi davranmalısınız ve onun duygularını dikkate almamalısınız. Böylece onu gıcık edersiniz. Yengeç burcu erkeği çok duygusaldır. Sevdikleri insanlara karşı objektif yaklaşabilmeleri kolay değildir. Sevdikleri insanlar daima haklıdır. Sevdikleri insanların eleştirilmesini sevmezler ve sevdiklerini savunmaya geçerler. Onu delirtmek istiyorsanız arkadaşlarını eleştirmelisiniz. Onları size karşı savunur ve size sinir olur. Evde oturmaya bayılan yengeç burcu erkekleri fırsat buldukça tembellik yapmaktan da büyük keyif alırlar. Bir işi yapmak zorunda kalırlarsa yalnız kalmayı tercih ederler. Onu kendinizden uzaklaştırmak için ona sürekli iş üretin ve bu işler için dışarı çıkmasını sağlayın. Mesela markete, pazara, manava gönderin. Size fazla tahammül edemeyecek ve sinir olacaktır. Yengeç burcu erkeği çok merhametli ve sevgi doludur. Zor durumda olan birini gördüğünde ya da bir film izlediğinde hemen etkilenir. Etrafındaki insanlara karşı oldukça duyarlıdır ve başkalarına yardım etmek ister. Onun yanında kötü kalpli cadı gibi davranırsanız gıcık olur. Kimseye şefkat ve merhamet göstermeyin, taş kalpli olduğunuzu hissederse sizden uzaklaşır. Yengeç burcu erkekleri evlenmek ve bir yuva kurmak onlar için değerlidir. Zamanı gelince kendi ailesine sahip olmak baba olmak ister. Onun yanındayken sürekli olarak çocukları hiç sevmediğinizden ve asla çocuk istemediğinizden bahsederseniz yine gıcık olur. Çocuk görünce tepki gösterin. Bu tavrın yengeç erkeğini sizinle bir gelecek hayali kurmaktan vazgeçirecektir. Yengeç burcu erkeği için hayattaki en önemli şey yuvalarıdır. Aile bireyleri için her türlü fedakarlığı yaparlar. Evlenince anneni huzur evine veririz derseniz bu tavrınıza bir saniye bile tahammül göstermezler. Yengeç burcu erkeklere... Kadınları etkileme konusunda son derece iyidirler. Hiç istemeyen bir kadını bile kısa sürede ikna edebilirler. Bazen çok samimi olmadıkları kadınları bile bir gecelik beraberliğe razı edebilirler. Çünkü kadınlar yengeç burcu erkeğinin yanında kendilerini çok rahat hissederler. Bu rahatlık bir süre sonra duygusal ve bedensel paylaşımada evrilebilir. Yengeç burcu erkeği sevgilisine sadık kalmaya uğraşır. Çoğu zaman bunu yapamasa da sadık kalmanın önemli ve gerekli olduğunu anlar. Yengeç Burcu erkeği kendisine yakışan giysiler almayı bilir. Aldığı bu kıyafetler üzerine çok güzel oturur. Ancak şık olmak için özel bir çaba harcamaz. Ne bulursa onu giydirir. Bazen uzun zaman kıyafet için alışveriş yapmaz. Ancak bu onu karizmatik özelliğini engellemez. Eğer yengeç Burcu erkeği için alışveriş yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer böyle kalırsanız onun hayatında her zaman kendisini giydirecek bir patrona ihtiyaç duyar. Onun devamlı kıskanmak ve diğer kadınların ona alıcı gözüyle bakmasını engel olmak istiyorsanız eski kıyafetleriyle gezmesine izin verin. Tercih sizin ya kendi ellerinize giyindireceksiniz sonra kıskanacaksınız ya da onu kendi eski kıyafetleriyle birlikte bırakacaksınız böylece içiniz rahat edecek. Yengeç burcu erkeği ile birlikteyseniz şanslısınız demektir. Çünkü birlikte olduğu kadına unutulmaz aşklar yaşatabilecek kadar renkli bir karaktere sahiptir. Karizmatik olan yengeç burcu erkeğini etkilemek kolay değildir. Kalbini kazanmak için her şeyden önce onu yakından tanımanız gerekir. Cesur kadınların kendisine yaptıkları sürprizlere bayılırlar. Yengeç burcu erkeğini mutlu etmek istiyorsanız onu cesur tavırlarınızla etkileyin. Hiç beklemediği bir anda ilginç hareketler yapın. Cesur ve erkeğe farklı tecrübeler yaşatan kadınlar onlar için en çekici kadınlar listesine girer. Çünkü bu kadınlarla birlikte olduğunda renkli bir aşk yaşam süreceğini düşünür. Yengeç burcaki yemek konusunda seçici değildir. Kendisine sunulan her yemeği yiyerek size teşekkür edebilir. Sofra düzenine çok fazla önem verir. Aceleye getirilmiş ve özen gösterilmeden hazırlanmış bir sofra kendilerine değer verilmediğini düşündürür. Buna karşın bazı küçük detaylara dikkat ederek görselliğe önem verdiğinizde onu sofrada mutlu etmek sizin için daha kolay olacaktır. Yeni olan her şey onun ilgisini çeker. Yeni şeyler öğrendiğinde mutlu olur. Yengeç burcu erkekleri monoton bir yaşama mahkum edildiklerinde ise büyük can sıkıntısı yaşarlar ve birlikte oldukları insanların da mutsuz olmasına neden olurlar. Yengeç erkeklerinin dışa dönük ve aktif karakterlerine saygı duymak önemlidir. Onların başka insanları tanımak istemesi sevdiklerine kaçtığı anlamına gelmez. Yeni deneyimler yaşayıp kendisini geliştirdikçe sevdiklerinde mutlu olurlar. Yengeç Burcu erkeği standartları oldukça yüksek bir karaktere sahiptir. Birlikte olduğu kadının ilk bakışta güzel ve şık olmasını ister. Onlar için sevgilisi aynı zamanda bir sosyal göstergedir. Birlikte olduğu kadın olumlu özellikleri ile her ne kadar takdir toplarsa bu durumdan o kadar mutlu olur. Sosyal ortamlarda güzel bir kadınla görünmekten gizli bir zevk duyar. Normal zamanda basit meselelerde yengeç burcu erkeğinden yardım talep ederseniz, onun fikrini sorarsanız, Kendisini çok memnun edersiniz. Ondan fikir istemeniz ona değer verdiğinizi hissettirir. Bu hareketiniz ile gururunu okşarsınız ve kendisine güven duymasını sağlarsınız. Ancak danışırken hayatınızla ilgili ciddi meseleler hakkında konuşmamaya gayret edin. Hayatınızı ilgilendiren sorunlarla ilgili fikrini sorarsanız bir süre sonra maksadını aşabilir ve hayatınıza müdahale edebilir. Yapmanız gereken şey, önemsiz konularda fikrini sormak ve onun kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır. Başarılı olmak onları mutlu eder, özgüvenini artırır. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar, disiplini elden bırakmazlar. İşlerine çok fazla önem verirler ve çevrelerinde işkolik olarak bilinirler. Başarılı oldukları zaman büyük bir zevk duyarlar. Onların yaptığı bu çalışmalar için övgülü sözler söyleyin, başarılarını takdir edin. Onun iş yaşamındaki gayretlerini fark ettiğinizi hissettirin. Karizmatik bir karaktere sahip oldukları için bulundukları ortamlarda hemen lider konuma gelirler. İnsanlara öncülük etmeleri için özel bir çaba harcamazlar. İnsanlar tarafından doğal olarak öne sürdürürler. Bu durumda ona destek olmak kendisini mutlu edecektir. Mahremiyete çok önem verirler. Özel yaşamın başka insanlar tarafından bilinmesini asla istemezler. Ona göre özel hayatta yaşanan her şey sır olarak kalmalıdır. En yakın arkadaşlarınıza ve aile faktlerinize dahil onunla yaşadığınız özel anlar hakkında konuşmayın bunu öğrenmesi halinde çok fazla üzüleceğini bilin yengeç burcu erkekleri son derece temiz ve düzenli bir karaktere sahiptirler yaşamlarını birlikte sürdükleri kadınlarda düzenli ve temiz olmasını beklerler çünkü o aradığı şeyi anında bulmalı ve düzensizlik içinde can sıklısı yaşamamalıdır. Eğer birlikte olacaksanız ona temiz ve düzenli olduğunuzu ispatlamalısınız. Yengeç BURÇ erkeklerinin düzen anlayışı günlerini planlarken de kendilerini hissettirir. Onlar gün içinde yapacakları tüm işlerin zamanını teker teker planlarla. Zamanlarını boşa harcamayan, eğlence vakitlerini bile planlayan kişilerdir. Randevularına vaktinde giderler. Yapacakları bir işleri varsa bunu tam vaktinde yaparlar. Yengeç burcu erkeğinin bu programlı yaşamını anlamak ve ona uygun davranmak ilişkinin gidişatı açısından da çok önemlidir. Dikkat edin. İnsanlarla iletişim yetenekleri gelişmiş bir kişidir. Sosyal ortamda çok farklı insanlarla tanışırlar. Gittiği her yerde tanıdıklarına rastlamak olasıdır. Ama yine de yalnız bir insandır. İçini dökebileceği ve duygularını anlatacağı dostları yoktur. Eğer bir kadın onu yakından tanır ve onu anladığını ispatlarsa ilişki daha güzel ilerler. Yalnızlıktan kurtulduğunu anlar, sabırlı bir dinleyici olmanızda fayda var arkadaşlar.